Arkadaşlar merhabalar TYT Geometri Full Tekrar kampının 17. gününde bu videoyla başlıyoruz. 17. gün 1. video. Noktanın rahatlığının kısa bir tekrarı ardından klasik soruların çözümleri olacak bu videoda. Evet tekrarımız 149'da sonra 150'de, 151'de ve 152'de de ne yapıyoruz? Klasik soruların çözümlerini yapıyoruz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Nokta analitiğine başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Normalde biz böyle şey yapıyoruz. Bir nokta gördüğümüz zaman hemen analitik düzlem çizip ona göre işlem yapıyoruz. Aslında böyle klasik sorularda ya da basit sorularda analitik düzlem çizmek yerine basit bir şekilde şekli çizseniz. ABC bir üçgen diyorsa rastgele şurada bir üçgen çizip o noktaları yorumlasanız sizin açınızdan daha iyi olur. Ama şunu da söyleyeyim. Özel durumlar geldiği zaman. x eksen üzerinde y eksen üzerinde apsisleri aynı olan ya da ordinatları aynı olan noktaları olduğunda ki bunlar özel durumlardır. Analitik düzlemi o zaman çizerseniz sizin açınızdan daha sağlıklı olacaktır. ÖSYM analitik düzlem çizdirmeli soru soruyor mu? Soruyor. E, basit bir şekilde şekli çizdirmeli soru soruyor mu? Soruyor. Baktın basit bir şekilde şekli çizdin. Soru çıkmadıysa analitik düzlem çizmeni de tavsiye ediyorum. Ama her gördüğüm böyle analitik geometri sorusunda analitik düzlem çizmek de bizi yavaşlatır. Bu da aklının bir köşesinde bu olsun. Evet şimdi noktanın analitiğine başlıyoruz gençler koordinat düzleminden bahsedeceğiz birinci ikinci üçüncü ve dördüncü bölge birinci bölgede abscisle ordinat pozitif ikinci de apsis negatif ordinat pozitif üçüncü de abscisle ordinat negatif dördüncü zaten nerelere düştüğünü gördüğünüz zaman apsisin pozitif ordinatının negatif olduğunu görüyorsunuz analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenler olan uzaklarına da bakmayı da unutmayacaksınız yani bir de bir nokta verildi mesela bu işaretlerinden Ziyade A virgül B noktası verildi mesela. Analitik düzlem çizip de verildi. Burada eksenlere olan uzaklarına bakacaksınız. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Mesela 4'e 5 ise işte 4 yazıp 5 yazıp ona göre işlem yapacaksınız. Buradaki sayısal değer A buradaki sayısal değer de B deyip şuradaki uzunluğun A birim buradaki uzunluğun da B birim olduğunu söyleyeceksiniz dostlar. Evet noktanın eksenlere olan uzakları mesela X virgül Y'nin noktasının X eksenli olan uzaklığı şurada mesela A virgül B ya X eksenine olan uzaklığı şurasıdır hocam nesidir? Y'sidir hocam diyenleriniz var ama ya bu nokta negatifse? işte uzaklık analitik geometri işin içine giriyorsa mutlak değerce girecek. Evet. X virgül Y'nin X eksenli olan uzaklığı Y'dir ama mutlak değerce Y'dir. Y eksenli olan uzaklığı da ne oluyor? Şöyle bakacak olursan hocam şurası gördün mü? Şurası. Buradaki uzunluk da ne yapıyor? Hocam buradaki uzunluk da şu absis yapıyor ama ya negatif olursa? O yüzden mutlak değer X şeklinde söylüyoruz. Uzaklıklarda Mutlak değeri koyacağız. Bunu sakın ara sakın unutma. İki nokta arasındaki uzaklık. Arkadaşın dik üçgenden ispatlanıyor bu. Normalde x şöyle. Kare küçüğünde x'ler farkının karesi. Artı y'ler farkının karesi şeklinde buluyoruz. Ama baktın soruya. X'ler farkı ve y'ler farkı tanıdıksa. Mesela x'ler farkı 3. Y'ler farkı eksi 4. Uzunluk olarak 4 yapıyor. 3, 4, 5 diyebilirsin. Kısaca bunu bu şekilde kullanabilirsin. Tamam mı? Ki zaten biz de öyle yapacağız. Soruları çözerken. Orta nokta arkadaşlar orta nokta x0 ve y0 direkt orta nokta koordinatı nedir? Absiler toplamının yarısı x1 artı x2 bölü 2'ye y1 artı y2 bölü 2'dir. Absiler toplamının yarısı ve koordinatlar toplamının yarısıdır. Yani x0 eşittir x1 artı yazayım hadi. x1 artı x2 bölü 2 y0 da y1 artı y2 bölü 2'ye eşittir. Gelenin doğru parçasını belli bir oranda bölen bölgeye Arkadaşlar bununla ilgili formül var. Kusura bakmayın. Bilmiyorum. Ya, gerçekten bilmiyorum. ya bir şeyler var ama ben de unuttum böyle zorlasam belki çıkartırım ama yok çıkartamam. E hocam ne yapacaksın? Konu anlatımındayız. Niye bilmiyorsun? Ezberleyip gelseydin diyenleriniz var. Kardeşim kullanmayacağız ki. Bu şekilde bir oran varsa atıyorum burası 2K ya da 3K burası da 2K. Apsileri yorumlayacaksın bunda. Hocam X1'den X2'ye bu yönlü ve buradan başladın ya buna bir yıldız koy. Bu yönlü buradan başladın. Ne kadar artmışsa 5K'da K'daki artış sonra 3K'daki artışı bulacaksın. Ya da ne kadar azalmışsa K'daki azalış ve 3K'daki azalışı bulacaksın. Sonra burayı bu noktayı zaten oran orantı yöntemiyle bulursun. Yani senin burada bunu bu şekilde değil de oran orantı yardımıyla bu konuyu halletmeni isteyeceğim. Çünkü ben bilmiyorum kullanmadım. E sen niye kullanıyorsun? Ne gerek var? Hadi bakalım. Diğerine bakalım. Parayar kanalının köşe koordinatları. Gençler Paraya kenarda karşılıklı köşelerin apsileri ab, toplamları birbirine eşittir. X1 artı X3 ile X2 artı X4. Sonra karşılıklı Y'ler toplamları da Y1 artı Y3 ile Y2 artı Y4 ile birbirine eşittir. Sebep? Hocam burası orta nokta A ile C'nin. Aynı zamanda B ile D'nin de orta noktası yapıyor. Oradan geliyor. Üçgenin ağırlık merkezi aslında bilmeseniz de çıkartırsınız. Ama bildiğiniz zaman da çok kolay. E o bu orta noktadan burayı bulurum. Burayı bulduktan sonra da ağırlık ya 1-2 e oran var. İşte 3K'da ne kadar azalmışsa 2K'da o kadar azalır ya da artarıyor işeğini yorum yaparak G'ye ulaşabilirsiniz. Ama ağırlık merkezi gerçekten çok basit. X'ler toplamının 3'e bölünmüş hali, Y'ler toplamının da 3'e bölünmüş hali oluyor arkadaşlar. Yani ağırlık merkezi bu. X'ler toplamı bölü 3, Y'ler toplamı bölü 3 olay bitiyor. Hadi bakalım üçgenin alanı. Arkadaşlar üçgenin alanı. Normalde analitik düzlem çizmenizi tavsiye ediyorum. Ne zaman? Özel durumlarla karşılaşacaksınız. Burada bu şekilde şeyler karşınıza geldiği zaman üçgenin alanı geldiği zaman büyük ihtimalle iki noktanın apsisleri aynı olur. Hocam apsitlerinin aynı olması ne demek? Bak şöyle şöyle. Hocam şu iki nokta arasında kuzak. Çok rahat bulursun. E, Yüksekte yine yükseklikte şurası oluyor. E, yüksekliği de çok rahat bir şekilde bulursun. Ya da ordinatları aynı olur. Ordinatları aynı olursa noktada buradaysa hop şu üçgenin alanı isteniyor hocam. Şuradaki şey bulunur. Yükseklikte çok rahat bir şekilde bulunur. Yani bakacaksınız. Noktaların absisleri aynıysa çiz. Ordinatları aynıysa çiz. O şekilde yapabilirsiniz. Apsis ya da ordinat hiçbir şekilde aynı olmasın. Yine analitik düzlem çiz. Mesela şöyle bir şey geldi. Hocam bunun alanını nasıl bulacağız? En küçük dikdörtgen içerisine oturtur. Noktalar belliyse buradaki şey çıkar zaten. Dikdörtgenin alanından dik üçgeni, dik üçgeni, dik üçgeni çıkartarak yine bulabilirsin. Tamam? Yalnız ÖSYM bununla ilgili soru sorarken genelde böyle şu formülü kullandtırmıyor. Genelde şunu yapıyor. Hani mesela bir dörtgen veriyor. Hocam şu dörtgenin alanı iki tane üçgenden bulursun kardeşim. Nasıl? Hocam bir bu üçgen, bir bu üçgen sıkıntı yaratır mesela burada bu üçgenler. Ama şöyle yaptığın zaman şuradaki nokta x, y belliyken taban çarpı yükseklik bölü 2, yine taban çarpı yükseklik bölü 2 çok rahat bir şekilde. Üçgen bilgisiyle Çıkarttırıyor sevimi. Ama ne olur ne olmaz. Şunu da bilmeni tavsiye ediyorum tabii ki. Çok sıkıştın. Ya da iki değer çıktı. O iki değeri çıkma, çıkarken o da sıkıntı yaşanabiliyor Noktaları yaz alt alta. X1, X1, Y1, X2, Y2, X3, y 3 yaz. Sonra en üstte yazdığını bir daha yaz. Sar Rus diyoruz biz buna. Eskiden determinat vardı. Sonra çapraz. Şu X şunların çarpımı bak X1, y Alan ABC. X1, Y2 artı. Şu X'in çarpımı. X2, Y3 artı. Şu x'in çarpımı x3 y1 sonra diğer tarafa geldiğin zaman bir de eksiyle çarpacaksın. Bunu eksiyle y1 x2 ama eksiyle eksi y1 x2 sonra bunu da eksiyle çarpacaksın y2 x3 y2 x3 bir de şunu da eksiyle çarpacaksın y3 y3 x1 şeklinde oluyor mutlak değerce bir de başında 1 bölü x de var. Hocam bunlar eksi mi olmak zorunda hayır bunlardan bir tanesi eksi ise eksiyle eksini eksi artı oluyor zaten. Artı olduğu durumda var. Ama eksiyle çarpılacağını göstermek için bu şekilde yaptım. Alan da bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ha bunu bilince diğer yorumları da kullanmanıza da gerek yok. Ama şu mantık güzel. Noktaları yaz. En üsttekini bir daha yaz. Çapraz. Buradakileri çarparken bir tek eksiyle çarpmayı da unutma. Tamam. Evet gençler böylelikle tekrarımızı yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Klasik soruların çözümlerine başlayalım. A noktası düzlemin 3. bölgesinde olduğuna göre B noktasının düzlemin kaçıncı bölgesinde olduğu soruluyor bize. Şimdi A noktası 3. bölgedeyse 3. bölgeye bakalım. Eksiye eksi. Hocam eksi eksi olacak. A çarpı B kare eşittir. Eksi ise Şimdi burada Bu B kare her zaman her zaman arttır. O zaman A'nın işareti ne olmak zorunda? Eksiyle artın çarpımı eksi olacağından A'nın işareti eksidir. Sonra öbürüne bakalım. A bölü B de eksiymiş. E A'yı biz eksi bulduk ya. Eksinin neye bölümü artıdır? Artıya b de artı yapacak. E buradan dolayı ne çıkıyor o zaman arkadaşlar? Şuna bakacağız şimdi. B noktasına bakacağız. B noktasında eksi 3 B'ye bakalım öncelikle. B'nin işareti neydi? Artıydı. ile artın çarpımı? Eksi. Sonra A'nın şuraya bakalım. A eksi 4'e bakalım. A'nın işareti neydi? Eksi. Eksiden bir sayı çıkartırsak yine eksi olmaz mı? Olur. Ya bu ne demek? B noktası eksiye eksi oldu demek. O da kaçıncı bölgede oluyor? Üçüncü bölgede oluyor. Evet birinci soru denizli çıktı. Geldik ikinci soruya. A noktası verilmiş. B noktası verilmiş. Aynı bölgede olduğu söylenmiş. Arkadaş bunun işareti kesinlikle ama kesinlikle. Eksi. Bunun işareti de eksidir. E, bunun işareti belli ama burada belli. Bak bunun işareti eksi. O zaman bu da eksidir. Bu ne demek? 3 eksi A küçük 0 demek. Buradan ne geliyor? 3 küçüktür A geliyor. Tamam dursun. Şuna bakalım. Hocam 2a eksi da yani 16'da küçük 0. 2a küçüktür 16. a'yı da buradan 8'den küçük buluruz. E şu ikisini düşünecek olursam. a ne ile ne arasında oldu? 3 ile 8 arasında oldu. a'nın alabileceği kaç değer vardır? Sayacağız mı tek tek? Sayma. 8 eksi 3 eksi 1 tane d. Yani 4 tane oluyor dostum. Evet ikinci soru denizli oldu. Geldik 3'e. Yukarıdaki şekil eş birim karelerden oluşturulmuştur. k eksi 4'e 1 olduğuna göre. K eksi 4'e 1. Bu ne demek arkadaşlar? Eksi 4'e 1. Şimdi analitik düzlemde göstereyim istersen. Şöyle analitik düzlem çizeyim. Eksi 4. Şu eksi 4. Şu da 1. Şöyle. orijinden 4 birim solda. Bir birim yukarıda. O zaman ben orijine gelmem için ne yapmam lazım? 4 birim sağa. Bir birim aşağı gelmem lazım. 1, 2, 3, 4, 1. Yani hangi nokta yaptı? E noktası yaptı. Dolayısıyla örnek 3 edremit oldu. Geldik örnek 4'e. A virgül B eleman tam sayı. Pozitif tam sayı. Demek ki buna dikkat edeceğiz. Dur. A noktasının X 80'inde olan uzaklığı. Arkadaşlar A noktasının X 80'inde olan uzaklığı. Şurası şöyle. Kaç birinmiş? 5 birinmiş. Y ekseninde olan uzaklığı da 4 birinmiş. Burası da 4 birim. Yani bu ne demek? 4'e 5 noktası hocam. Ama bu nokta burada da olabilir böyle. 5'e 4. Burada da olabilir böyle. Hocam X 80'inde olan uzaklığı 5. Burası 4. Hocam burada da olabilir böyle. Şurası 5 burası 4 olabilir. Yani noktamız ne olabilir? 4'e 5 olabilir. Ya da eksi 4'e 5 olabilir. Ya da eksi 4'e eksi 5 olabilir. Ya da ne olabilir? Hocam şurası 4'e eksi 5 olabilir mi? Olabilir. Şimdi bakalım. A eksi 2. Hocam şu 4'e 5 ise şöyle düşünelim. 4'e 5. Hocam A eksi 2 eşittir 4 A'yı buradan kaç buluruz? 6. B artı 4 eşittir 5 ise B'yi buradan kaç buluruz? 1. Şu şartta sağlanıyor mu? Sağlanıyor. O zaman 6'ya 1 yapar. A B de kaç yapacaktır? 7 yapacaktır. Cevap akçay oldu. Diğerlerini koyduğunuz zaman demek ki bu durum sağlanmıyor. Mesela deneyelim. -4'e -4 koysak buraya. Hocam şurası eksi -4 olsa A eksi 2 eşittir eksi -4'ten A negatif bir sayı geliyor. Bu olmadı. Burada koysak yine eksi -4'te yine negatif geliyor. Olmadı. Burada koysak A4 sağlıyor ama B ye yerine eksi 5 koysak B artı 4 eşittir. Eksi 5 ise B eksi 9 yapıyor. O da negatif sayı oluyor. Olmuyor. Demek ki o sadece birinci bölgede sağlanıyor. Yani cevabımız 7 oldu. Akçay yaptı. Geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde A noktası eksenlere eşit uzakta olduğuna göre. Eksenlere eşit uzakta olması demek ne demek? Hocam şöyle. Şu, şu, şu ve şu. Apsis ordinatının eşit olması demek. Aynı zamanda ikinci bölgede de üçüncü bölgede de dördüncü bölgede de olabilir. Yani burada ne diyeceğiz? Uzunluk olarak bakacağız. Eksenler olan uzaklıkları birbirine eşit. Yani bunlar mutlak değerce birbirine eşit olacak. Mutlak değerce 2a-1 eşittir a artı 3 olacak. Bu ne demek? Ya 2a-1 a artı 3'e eşit demek ya da 2a-1 eksilisine eksi a eksi 3'e eşit demek. Buradan a'yı 4 buluruz. Buradan 3a eşittir eksi 2'den a'yı da eksi 2 bölü 3 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Bizden alın alacağı değerler toplam isteniyor. 4 artı 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 yani. Buradan 4 kere 3, 12. 10 bölü 3 mi yapıyor cevap? Evet. Cevap böylelikle balık kesir çıktı. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Analitik düzende bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenlere olan uzaklarına bakacağız dedik. Hop şöyle. Hop şöyle. Baktık. Hocam eksi 2 noktasıysa 2 birim burası. 6 noktasıysa burası da. Şurası da 6 yaptı. E ikisi buradaysa tamamı 6 olduğundan buraya 4 kaldı. E hocam dikten dikinli. Ne var burada? Öklet üçgen bilgilerini de kullanıyoruz. Şurası da x mi? Evet x'e 0 olduğuna göre. Hocam 6'nın karesi eşittir 4 çarpı 2 artı x yapacak. 36 bölü 4'ten 9. 9 eşittir 2 artı x'ten. 2 artı x'ten. de kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Yani cevap örnek altta balık izdir. Geldik örnek 7'ye. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde birbirine eş boyutları 2 birim ve 6 birim olan dikdörtgenler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Tamam. A ve B noktalarının koordinatları toplamı kaçtır diye soruluyor. 2'ye 6'ya. Hocam burası 6 birim. Şurası 2, burası 2. Tamam 6 olduğundan buraya da 2 kaldı. Hocam tamam 6 ise buraya da 4 kaldı. E o zaman şu uzunlukta zaten şöyle bakacak olursak. 2 burası 6 burası. Şöyle geldiğim zaman 4 de burası. Şu uzunluğu bulduk bu bulduk. Yani burası kaç? 12. Sonra şuranın apsisine bakacağız. Apsisi ne yapıyor? Hocam 2 birim sağda, bir daha 2 birim sağda 4 mi yapıyor apsisi? Evet 4. Apsimiz 4 yaptı, ordinatımız da 12 yaptı. 4'e 12. Sonra B'ye gelelim. Hocam 2'ye 6 ya. Şurası 2 birim, şurası da 6 birim. Kaç birim sağda yapıyor? 8 birim sağda yapıyor. Yani burası 8'e. Kaç birim yukarıda? 2 burası, 2 burası, 2 burası, 2 4 6 birim yukarıda. Şimdi bu noktanın koordinatları toplamı isteniyor. 4, 12, 8 ve 6'nın toplamı isteniyor. Topladığımız zaman 20, 30 mu yapıyor? Evet cevap böylelikle E dinamit çıktı arkadaşlar. Örnek 7'de. Geldik örnek 8'e. Evet örnek 8'de. Ne demiş? Şöyle bir şey vermiş. Dik koordinat sisteminde birbirine eş ve kısa kenarı 5 birim olan dikdörtgenler dörtgenler şekildeki gibi yerleştiriliyor. 5 ve uzun kenarı da 11'in demek ki. Uzun kenar 10. C noktasının koordinatları. 18'e 0 işte tam burası C noktası verilmiş. B, ne, B noktasının koordinatları nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şurası B noktası olsun. B noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Tamam. Evet A ile B'nin koordinatları toplamı isteniyor arkadaşlar bizden. Şurası B olsun. Devam edelim şimdi. Arkadaşlar şurası 10 mu? 10. Buraya kaç kaldı? 8 mi kaldı? 18 olduğundan dolayı. Evet. Hocam uzun kenar 10'du. 10. 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden buraya 6 buldum. Ee, sonra B noktası isteniyorsa hop dik çizerim. Zaten bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenler onun uzaklığına bakacağız. Hocam A da isteniyor. Aynı şekilde şu eksenin olan uzaklığını bulalım. Şuraya yani Y eksenini. Şuraya çizersem karışacak. O da dikte tam köşeye gelecek anlamında değil. O dik buraya da gelebilir. Karışmasın. Burada ne kadar yukarıda olduğunu anlayabiliriz. E hocam 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapacağız? Alfabeteye alacağız. Bu arada kısa kenarda 5. E burası da 5. Dal alfabeteye Alfa, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta. Yani şu üçgen, şu üçgen, şu üçgen benzer oldu. Hatta şu ikisi eş oldu. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. 90'ın karşısı 5'ken, 90'ın karşısı 10. 1'e 2 oran var. Alfa'nın karşısı ise, alfa'nın karşısı 1'e 2 orandan dolayı kaç çıkıyor arkadaşlar? 3. E o zaman burası 4. Buraya geldim. Hocam şu üçgenle şu üçgen, 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş. Alfa'nın karşısı karşı 3 ise, alfa'nın karşısı 3, beta'nın karşısı da 4 yaptı. Şimdi bu noktaya bak bakalım. A noktası kaç birim sağda? 10 birim burada. 3 birim burada. 13 sağda. Kaç birim yukarıda? 11 birim yukarıda. B noktasına bak. Hocam 10 burada. 18 burada. 3 de burada. 21. 21 sağda. 4 de yukarıda. 21'e 4 yaptı. Koordinatlar toplam isteniyor. 13, 10, 21 ve 4'ün toplamı isteniyor. 25, 35, 48 mi yapıyor? Evet topladığımız zaman böylelikle cevap 48 çıktı. Örnek 8. Akçay oldu. Geldik örnek 9'a. Analitik düzlemde A ve B noktaları arasındaki uzaklık buymuş. E hocam şöyle yapabiliriz kısa yılda. Ya da ilk önce uzun yolda yapayım. Hocam uzun yol. X'ler farkı. 1-A'nın karesi artı. Y'ler farkı. 3, eksi 5'in karesi eşittir. Ne diyeceğiz? 10 diyeceğiz. Alar iki tarafın karesini. Şunları da aç. 1-2A artı A kare. Açma hatta. doğru 1-A'nın karesi. Artı şunu açabilirim 64 eşittir 100 yapacak. A hocam 1 eksi A'nın karesi neye eşit oldu? 36'ya eşit oldu. 1 eksi A eşittir 6'dır hocam. Hayır eksi 6'nın karesi de aynı şekilde. 1 eksi A eşittir eksi 6'dır. A buradan kaç gelir? Eksi 5 gelir. A buradan kaç gelir? 7 gelir. Bu A'nın pozitif değeri kaçtır diye soruluyor. Cevap 7 çıkar. Ya da hocam şimdi şu iki nokta arasındaki uzaklıkta x'ler farkını bilmiyoruz ama y'ler farkını biliyoruz. x'i 3 eksi 5'ten eksi 8 yani 8. Hocam 8 ya y'ler farkı. Uzaklıkta olsa 8 10 ne? 3 kere 6 8 10 ha demek ki x'ler farkı 6 olacak ama a-1 ya 6 olacak ya da x'i 6 olacak. Uzaklık olarak 6 ya o yüzden buna dikkat et. a'yı buradan kaç buluruz? 7 buluruz. Buradan kaç buluruz? Buradan da eksi 5 buluruz. Bakın aynı sonuçları bulmuş olduk. Bu şekilde kısa yoldan da yapabilirsin tabii ki sana kalmış. Evet örnek 9. C han çıktı geldik örnek ona. Analitik düzlemin başlangıç noktasında bulunan bir hareketli en kısa yollardan hareket ederek önce 3'e 4 noktasının noktasına buradan 15'e 20 noktasına giderek tekrar başlangıç noktasına dönüyor. Evet başlangıç noktasında arkadaşlar 0'a 0'dan nereye gidiyormuş? 3'e 4'e gidiyor. Ondan sonra nereye gidiyor? 15'e 20'ye gidiyor. Sonra buradan da buraya dönüyor. Bak şöyle gitti böyle gitti sonra bu, geriye dönüyor. Hareketlinin aldığı yol. Kafadan yapacağım. X'ler farkı 3. Y'ler farkı 4. 3, 4, 5. X'ler farkı 12. Y'ler farkı 16. 12, 16, 20. X'ler farkı 15. Y'ler farkı 20. 15, 20. 25 dik üçgeni vardı. Burası da 25 yaptı. E o zaman burası ne oldu arkadaşlar? Bizden hareketlinin aldığı yolların toplam kaç birim olduğu söyleniyor. Evet. 20, 25, 45. Kaç yapıyor o zaman? 50 yapıyor arkadaşlar. 20. 5 ve 25'in toplamı kaç yaptı? 50 yaptı. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bu demek ki doğrusal değil. Üçgen sağlanmıyor. Üçgen oluşturmuyor. Yani aynı doğru üzerinde gidip geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü üçgen sağlanmıyor. Sıfırdan 3'e 4'e. 3'e 4'ten de 15-20'ye geliyor. Doğrusal demek ki. Şuradan şuraya. Buradan buraya. Sonra buradan da buraya geliyor demek ki. Tamam mı? Bunu da fark ettim. Size de söyleyeyim. Bir an soru yanlış mı diye baktım ama değil. Biz üçgen oluşturduk ama demek ki üçgen değil. Doğrusal bir şekilde gidiyor. 10. soru Denizli oldu. Geldik 11. soruya. Analitik düzlemde A ve B noktaları için AB doğru parçası orta noktası. Arkadaşlar orta noktası nedir? Şu ikisinin orta noktası. A artı 7 bölü 2'ye niye eşittir? 5 artı B bölü 2 eşittir. Bu orta nokta neye eşitmiş? 2'ye 3 3'e eşitmiş. Yani A artı 7 bölü 2 eşittir. 2 olacak. Şu apsis eşit olacak. 5 artı B bölü 2 de eksi 3'e eşit olacak. Buradan A artı 7 eşittir 4 ise A'yı buradan eksi 3 buluruz. 5 artı B eşittir eksi 6 ise B'yi de böylelikle eksi 11 buluruz. Bizden A eksi B isteniyor. A eksi B eşittir eksi 3 eksi eksi 11 isteniyor. Eksi 3 artı 11 kaç yapıyor arkadaşım? 8 yapıyor. Artı 8 bulduk cevabı. Yani cevap E'diribit oldu. Örnek 11'de. Geldik örnek 12'ye. Evet ABC üçgeninde A noktası belli değil. B ve C belli. Burada bir oran verilmiş. 3K'ya 4K dilinmiş. Burası 3K burası da 4K dilinmiş. Hocam açı ortay var. 3'e 4 oran var. Demek ki burası da 3A burası da 4A olacak arkadaşlar. Açı ortayda koldaki oran tabandaki oran eşittir. Şimdi D noktasının koordinatları isteniyor. Arkadaş bitti. Eksi 1'den eksi 8'e ne olmuş? Azalmış. Kaç azalmış? Hocam bundan bunu çıkarsak Eksi 8 eksi eksi 1'den eksi 8 artı 1 yani eksi 7. Cevabı eksi bulduk ya buradan buraya giderken demek ki azaldı. Yani toplamda kaç? 7a'da 7 azaldı. a'da kaç azalıyor o zaman? 1. Çünkü 7'ye böldüğümüz zaman a'da 1 azalacak. E sen buradan başladın ya. Buradan buraya giderken 3a var. 3a'yı da hesapla. 3a'da da o zaman a'da 1 azalıyorsa 3a'da da 3 azalır. Hocam 3 azaltacağız. Eksi 1, eksi 3 olacak. İşte formülsüz yaptığım dediğim kısım bu. Sonra 2'den 16'ya kaç artmış? 16x2'den 14 artmış. Hocam 14 artmış 7a'da. Buradan başladık ya. O zaman a'da kaç artar? 2 artar. 3a'da kaç artar? 6 artar. Ordinatta 6 artacak. 2 artı 6 olacak. O zaman bu nokta ne oldu arkadaşım? 4'e 8 oldu. E bizden 4 artı 8 isteniyor. Cevap da kaç yaptı? 4 yaptı. Evet örnek 12 denizli oldu. Geldik örnek 13'e. a-1'e 7 ve b-5'e 3 noktaları veriliyor. a-b dışındaki bir c noktası için. Bu C noktası arkadaşlar şöyle yazılması lazımdı. Bir de C eleman AB yazılması lazımdı. C dışarıda bu şekilde de olabilirdi. Üçgen de oluşturabilirdi. Soru o zaman değişir. C eleman AB olduğunu da bilelim. Yani C AB doğrusu üzerinde. Şöyle bir oran verilmiş. Şimdi bunu yorumlayacağım arkadaşlar. Elimde bir A noktası var. Kaça kaç? Eksi 1'e 7. Bir de hangi nokta var elimde? Şöyle bir doğru var elimde. Bir de B noktası var. 5'e 3. Ama demek ki hapsiler böyle değerler toplamından nasıl bahsediliyor ya. İki farklı şeyle karşılaşacağız burada. Dur bakalım. Gerçekten de öyle mi? Şimdi öyle bir C noktası alacağım ki. AB 2K olacak. AC de 3K olacak. Bir de C eleman AB olacak. AB doğrusunun dışında. Hocam C noktası şurada da olabilir. Bakalım AB uzunluğu 2K. Ondan sonra AC uzunluğu 3K sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Bir de böyle B'nin sağında olabilir bu nokta. C noktası burada olabilir. AB uzunluğu 2K. AC uzunluğu 3K. E buraya da K kaldı. İşte bu şekilde. İki farklı durumu inceleyeceğiz şimdi. Şimdi oranlayalım. Arkadaşlar şuradan başlayayım. 5'ten eksi 1'e azalmış. 6 azalmış. Ne kadar da? 2K'da. 2K'da 6 azalmışsa K'da 3 azaldığını söyleyebiliriz. Hocam şuradan şuraya gideceksek 3K buradan buraya gideceksek gidecek 5K. 3K'dakine bakalım. 3K'da da kaç azalır? 9. Eksi 1'den 9 azaltırsam, burası eksi 10 yaptı. Ordinatına bakalım. 3'ten 7'ye 4 arttı. 2K'da 4 artarsa karda 2 artar. 3K'da da 6 artar. E o zaman burada 7'den 6 arttıracaksın. Burası da 13 yaptı. Gelelim şuraya. Eksi 1'den buraya. Bu sefer buradan başlasak. Bu yönlü isek. Eksi 1'den 5'e kaç K'da? 2K'da 6 artmış. K'da 3 artar. E buradan buraya geçiş K zaten. O zaman 3 arttırdığın zaman 8 yaptı burası. 7'den 3'e 4 azalmış. K'da da o zaman 2 azalacak. 3'ten de 2 azalttığın zaman o zaman burası da 1 yaptı. Şimdi C noktasının apsinin alacağı değerler toplamının apsinin alacağı değerler toplamı kaç yaptı? Eksi 10 artı 8'den eksi 2 bölü. Ordinatının toplamının alacağı değerler toplamı soruluyor bize. O da kaç yaptı? 14 yaptı arkadaşlar değil mi? 13 artı 1'den 14 yaptı. Yani cevap eksi 1 bölü 7 çıktı. Arkadaşlar şunu 7 diye düzeltirsek cevabı akçay yaparız. Yani örnek 13'ü böylelikle ne bulduk? Akçay bulduk arkadaşlar. Bir hata almış, kusura bakma. Hadi bakalım geldik örnek 14'e. Köşe koordinatları ABC A olan ABC üçgenin ağırlık merkezinin X80'in olan uzatları nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ağırlık merkezi neydi? Ağırlık merkezi direkt abisler toplamının 3'e olmuş. Yani eksi 2 artı 5 artı 3 bölü 3'e 3 artı 1 artı n bölü 3. Bu ağırlık merkezinin x 80 e olan uzaklığı verilmiş bize. X 80 e olan uzaklığı neydi arkadaşlar? X 80 e olan uzaklığı bir noktanın o x virgül y ise hocam şuradaki uzunluktur yani y'dir. Ama mutlak değerce y'dir değil mi? Evet, x 80 e olan uzaklığı mutlak değerce olacak. Yani bunun mutlak değercisi. O zaman burası. Burası bunun mutlak değeri yani y'sinin mutlak değeri 4 artı n bölü 3'ün mutlak değeri kaça eşitliyor bize 4'e. E buradan 4 artı n bölü 3 eşittir 4 olabilir 4 artı n bölü 3 eşittir eksi 4 olabilir. Buradan 12 ise n'i kaç buluruz? 8 buluruz. Buradan da eksi 12 ise n'i kaç buluruz? 16 buluruz. E bizden ne isteniyor? 8 ile eksi 16'nın toplamı isteniyor. Topladığımız zaman da cevap kaç çıktı? Eksi 8 çıktı. Yani örnek 14 C han çıktı. Geldik örnek 15'e. Evet burada oranlamalar verilmiş. Çekilde A, B, D doğru parçalar 6 eşit parçaya bölünmüş. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burası. Hocam şurası bak A, A, A. A, A, A. A burası orta nokta. Burayı bulabilirim. Eksi 8 artı 4. 8 artı 4 bölü 2'ye. 13 artı 5 bölü 2. 13 artı 5 bölü 2. Hmm. Kaç çıktı burası? 2'ye. Şuraya yazıyorum. mavili yazayım hatta. Eksi 2'ye. 18 bölü 2'den 9 çıktı burası. Güzel. E hocam burası 2K. Dikkat et. Şuraya kadar kısım 2K. 1, 2, 3, 4K. Buraya kadar kısımda 4K. Yani aslında oranladığımız zaman 1'e de diyebiliriz aslında. Neyse. Şimdi gençler. Hani 2K 4K yazacağımıza ben buraya N yazayım buraya 2N yazayım. Şimdi buradan buraya 5'ten eksi 2'ye N'de kaç azalmış? 7 azalmış. Çünkü 5 eksi eksi 2 5 artı 7 yapıyor. O zaman ne yapıyor? Bundan mı çıkarttık. 7 azaldığını da görüyoruz. 7 azalmış. N'de yazıyor. 7 azalmış. 2 de kaç azalır? 14 azalır. Şuradan şuraya 2N var. 14 azalt. Apsiden 14 azalt. Eksi iki eksi on dört yaptı burası virgül. Ordinata bakalım n'de kaç artmış? Beş. n'de beş artmış iki de o zaman on artacak. O zaman dokuzu da on arttıracağım. Böylelikle sayımız ne oldu? Eksi on altıya on dokuz oldu. D noktasının koordinatları toplam isteniyor Eksi on altı artı on dokuz isteniliyor bizden. O da üç çıkıyor. Yani on beşinci soru akçay oldu. Geldik örnek on altıya. ABC noktaları verilmiş. A ile eB'nin uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Bir de DC uzunluğu K iken burası 4K verilmiş. Şurası K, burası da 4K verilmiş. Dörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Hmm. Hmm. Alan dağıtacağız kardeşim. Buradaki noktaları falan bulmayla uğraşmayalım ya. Ne uğraşacağız? Hocam alan dağıttığımız zaman e, burası ne diyeceğiz? Şimdi 4K'lardan gitsek daha iyi. Böyle karışık olan yerlerden dağıtmak daha mantıklı oluyor. Hocam şu 4K'da kalan bir K'da kalan. Şöyle yapalım. 4K'da kalan 4A ise K'da kalan ne olacaktır? A. çift Çiftçizdeki alan 5A ise çift çiftçizdeki alan 5A. tepe noktaları şuna göre baktım. E tamam. Ben toplamda 5 5 10A'yı bulabilirim. 10A alanı neye eşit? 10A alanı arkadaşlar şuna eşit. Şu üçgenin alanına eşit. Bak hapsilere bakıyorum eşitlik yok. Ordinatlarına bakıyorum eşitlik yok. O zaman 1 bölü 2 şu Sardos dediğimiz 1 2 yazdım. Bak şimdi dikkat. 3'e 4'ü yazıyorum. Sonra 6'ya 12'yi yazıyorum. En üstte yazdığımı bir daha yazıyorum. 1'e 2'yi yazıyorum bir daha. Şöyle. Tamam. Şu 2'yi öbür tarafa atalım. 20'a yapsın. Eşittir. Şimdi bunların çaprazları. 1 kere 4, 4 mutlak değer içerisinde. Bu 36. Artı bu 12. Sonra bununla bunun çarptığını bir de eksiyle çarpacaktık. Eksi 6. Bununla bunu çarpacaksın. Bir de eksiyle çarpacaksın. Eksi 24. Bununla bunu çarpacaksın. Bir de eksiyle çarpacaksın. Eksi 12 mi yaptı? Evet. İşte bunu bulacağız arkadaşlar. Şunlar gitti mi? Gitti. Şu eksi 30 yaptı. Çıkartırsan 6 kaldı 10 yaptı. 20a eşittir. Mutlak değer içerisinde 10. Yani 10'a eşit. A buradan 1 bölü 2 mi geldi? Evet. Şimdi bizden ne isteniliyor? Şu dörtgenin alanı isteniliyor. Yani 6a isteniliyor. Hadi bakalım 6a. 6a alın ne eşit? Hocam a'yı 1 2 bulduk ya 6 çarpı 1 2'den cevapta kaç çıkacaktır? 3 çıkacaktır. Gençler böylelikle 16' da akçay bulduk ve bitirdik. Klasik soruları bitirdik arkadaşlar. Sonrasında ne yapıyoruz? Yani 17. gün 1. video bitti. Sonrasında 2. videoda ne yapacağız? Yeni nesil soruların çözümlerini yapacağız. Nokta analiti ile ilgili. O zaman bir sonraki videoda şunu ben niye büyütmedim hep büyütüyorum. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 2. videoda. Nokta devamında yeni nesil soruların çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.